Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım sizlerle bu videoda xlarç sorular çözeceğiz Peki daha öncesinde çözmüştük hatırlıyorsanız Orijinal yayınlarından xlarç sorular yazarın seçtiği sorulardı Şimdi hangi yayından geliyor arkadaşlar sorularımız Akça eğitimden geliyor Evet Akça eğitime sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz Bizi kırmadılar ve yazarımızın seçtiği sevgili arkadaşlarım kıymetli soruları onun seçmiş olduğu birbirinden biraz böyle öğrenciyi sınayacak onu biraz çıldırtacak sorular arkadaşlarım seçti ve çözümlerini yapmam için de bana gönderdi ben de siz değerli öğrenciler için. İnanılmaz güzel çözümler getirdim bunlara. Dolayısıyla arkadaşlarım videoyu dinlemekte fayda var. Videoyu izlemekte fayda var. Unutmayın arkadaşlarım bu sorular size TYT'nin cilasını attıracak ve asla ama asla unutma, unutamayacağınız sorular olacak. Evet hazırsanız gelin hep beraber videomuza geçelim. Evet ilk sorumuzu ekranla görüyoruz. Demiş ki bize Ahmet 3'e ve 4'e sırayla yazalım. Ahmet... 3'e ve 4'e, Ayşe ise 7'ye ve 12'ye, Ceren de arkadaşlar 9'a ve 45'e tam bölünebilen pozitif 2 basamaklı birer sayı söylüyorlar. Şimdi Ahmet 3'e ve 4'e bölünüyorsa o zaman 12'nin katıdır diyeceğiz. Ayşe'nin söylediği sayı 7'ye ve 12'ye bölünüyorsa o zaman 14'ün bir katıdır diyeceğiz. Ceren de 9'a ve 5'e tam bölünebilen sayılar söylüyorsa 45'in bir katı olan sayı söylemiştir diyeceğiz. Şimdi şuradaki A'yı ve B'yi silmek istiyorum. Neden? Çünkü burada da A ve B kullanıldı. Dolayısıyla buraya arkadaşlar M diyelim buraya N diyelim. 12K, 14M ve 45N tarzında sayılar söyleyecekler. Birbirinden farklı bu sayılar aşağıda verilen kartlar üzerine rastgele yazılmış. Bak sırayla falan değil rastgele yazılmış. Buna göre demiş 3 tane ifade var hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Zaten bu kesinlik belirten sorular can sıkan sorulardır ama üstesinden geliriz standart satması da yüksek sorular olur genelde. Şimdi Ahmet 12'nin katını, Ayşe 14'ün ve Ceren 45'in katını. Burada 45'in katından yola çıkmak daha mantıklı görünüyor. Çünkü hani iki basamaklı sayıları düşündüğümüz zaman 45'in katı olan sadece 45 ve 90 var. Başka bir sayı yok. Pekala. Eğer 45 ve 90'sa, örnek veriyorum ben AB'yi 90 seçsem. Böylelikle B'yi 0 kabul etmiş olurum. E, B 0 olursa burası da 0 olur. B 0 olursa bu da 0 olur ama 0 0'la başlayan iki basamaklı bir sayı yoktur. Dolayısıyla bu AB sayısının 90 olma gibi bir lüksü yok. Peki. O zaman 45 seçelim. Burayı 45 seçtim. Ee, burası 45 olursa B sayısı 5 olur. Şurası. Şuradaki sayı da 5 olur. Şimdi burası 45'te yani 45'in katı olduğu için 45 seçersek. 14 ve 12. 14 ve 12'nin katlarını düşündüğünüz zaman bunlar arkadaşlar çift sayılar olduğu için. Şu sayının çift olma gibi bir lüksü yok. He, o zaman tamam. A, B sayısı. 45'in katı olan sayı değilmiş. Şimdi Peki aynı yöntemi burada denesek. 45. E burası 5 olduğu için burası 50 küsür sayı olacak. Burası bu sefer 5 olduğu için. E yine aynı mantalite ile e, çift olan bir sayının sonu 5 olamaz. Dolayısıyla burası 45 değil veya 90 değil. Burası da 45 veya 90 değil. Şimdi BD'ye bakacağız. BD sayısı eğer 90 olursa sevgili arkadaşlarım. E, B'yi 9 kabul etmiş oluyoruz. Şurası arkadaşlarım. B'yi 9 kabul ettik. b 9 kabul ettik. E bunlar çiftti. E yine tek geldi bunlar. Çünkü sonları 9. Dolayısıyla 90 da değilmiş. BD sayısını kesinlikle bulduk. BD sayısı 45'in ta kendisiymiş. Şimdi burası 45'te Tabii ki B'lerde 4 olacak. Fark ettiyseniz birinci öncülümüz de B4'tür demiş. Doğru demiş. Eyvallah. Birinci öncül kesinlikle doğru. Şimdi geçelim. İkinci ve üçüncü öncülleri yorumlamaya. Ama ondan önce 12 ve 14'ün katları olan şu sayıları da biraz yorumlamaya çalışalım. Şimdi Ayşe 14'ün katını Ahmet de 12'nin katı olan bir sayıyı söylüyordu. Mesela Ahmet 12'nin katı olan bir sayıyı söylüyormuş ya. Sonu mutlaka 4 olacak onu da bilelim. Peki sonu 4 olacaksa bu sayı ne olabilir? Mesela 24 olabilir arkadaşlar. 36 olmaz, 48 olmaz, 60 olmaz. Ondan sonra 72 olmaz, 84 olabilir. 24 veya 84 var sonu 4 olan. Şimdi varsayalım şu birincisini Ahmet söylemiş olsun. Burası eğer 84 olursa, AB2 basamak 84 olursa. Şimdi şuraya geçtim CB sayısına. CB sayısı da 14'ün katı olmak zorundaydı. 14'ün katının sevgili arkadaşlarım sonunun 4 olabilmesi için tek ama tek şartımız ne? E, 14'ün katını bulacağız. 14'ün katlarından bakın. Bir 14 var. Tamam 14 var. Daha sonrasında 28 var. 14 ile 3'ü çarparsanız arkadaşlarım 42 var. 56 var. Bir 14 eklediniz. 70 var. 84 var. Sonu 4 olan hangileri var arkadaşlar? 14 ve 84. Şimdi birbirinden farklıydı bu sayılar. Eğer burası 84 olursa ben şunu 14 seçmek zorundayım. Böylelikle 84, 14 ve 45'i bulmuş oluruz. Bu sayılar e, istenileni sağlamak durumdadır. Sağlarda. O halde gençler. A sayısını 8 seçtim. C sayısını 1 seçtim. B e, D sayısını da bakalım A, C idi değil mi? C sayısında da 1 seçmiş olduk. ha C'yi 1 seçmiştik. B'yi de 4 seçtik. Şimdi şu sayıya bakıyorsunuz 8 var içerisinde. Dolayısıyla 8'in katıdır. Başka bir ihtimal var mıydı? Mesela şurayı 24 seçerdik arkadaşlar. Şurayı ben 24 seçerdim. Şurayı 84 seçerdim. E şimdi çarparsam 2 çarpı 4 çarpı 8 olur. Gene 8'in katı. Demek ki A çarpı B çarpı C 8'in katı oluyor gençler. AB ile CB'nin çarpımı 36'nın katıdır demiş. Şimdi AB sayısına bakalım. Az önce burayı ne seçmiştik? 84'de 14 seçmiştik değil mi? Dursun kenarda. AB sayısı 84. CB sayısı da 14 olursa bu sayı 36'nın katı olur mu? 36'nın katı olabilmesi için ne gerekiyordu? O sayının 4'e ve 9'a bölünmesi gerekiyor. Tam bölünmesi gerekiyor. Şu an 84'ten kaynaklı 4'e tam bölündüğünü biliyoruz fakat bu sayının içerisinde 9 çarpanı yok. Dolayısıyla 36'ya tam bölünmez. Kesinlikle doğrudur diyor aksine bir tane örnek verdik. Bu ifade gitti. O halde cevabımız ne olacakmış? 1 ve 2 olacakmış sevgili gençler. Evet yaklaşık bir 5 dakika falan sürdü ama Güzel soru sağlam soruydu. Devam edelim bir diğer sorumuz da Şöyle soru numarasına gerek yok gerçi. Ee, hocamız kitabından beğendiği soruları kesip Bize bu şekilde hazırladığı için ee, Farklı soru numaraları görün. Mesela burada 2 görünüyordu. Burada 5. O yüzden soru numaralarına takılmayın gençler. Tamam Bunlar kitaptaki hocanın beğendiği sorular, yazarın beğendiği sorular. Evet, okuyalım bu sorumuz da. Ali aklından tuttuğu 3 basamaklı KDF sayısı ile ilgili, k d ve f 3 basamaklı sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiş. K sayısı 3'e bölünebilen ancak 9'a tam bölünemeyen bir sayıdır. Şimdi K sayısı 3'e tam bölünsün ama 9'a bölünmesin. Bunlar neler olabilir? 0, 3'e tam bölünür, 9'a bölünmez. 9'a da bölünüyor, özür dilerim. Üzgünüm. sıfır da alayım dedim ama işe yaramadı. 3 ve 6. Bakın ikisi de 3'e bölünüyor ama 9'a bölünmüyor. Pekala. K sayısının alabileceği değerler bunlar. Hatta onları şöyle aşağı çekelim. 3 ve 6. F sayısı rakamlar kümesinin 4 elemanına tam bölünebilen bir sayıdır. Rakamlar kümesi demiş. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşuyor bizim rakamlar kümemiz arkadaşlar. Aralarında virgül de var ama atmayacağım. Üşendim. Şimdi... Ee, rakamlar kümesinin 4 elemanına 1'den bölünecek. Tamam mı? O halde arkadaşlarım hangi, hangisi olabilir? Mesela bu sayı 8'in katı olsa 8'e bölünür, 4'e bölünür, 2'ye bölünür, 1'e bölünür. a bak 4 tane geldi. Başka bir şey var mı? Başka bir şey de bak şu var. 6 var. 6'ya bölünmen 3'e de bölünür, 2'ye de bölünür, 1'e de bölünür. 8 ve 6 var. Başka hiçbir sayı yoktur bu şekilde. 4'üne 4 de bölünebilen tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar F sayısı rakamlar kümesinin 4 elemanla tam bölünebilen bir sayıysa O halde bizim F sayımız ya 8'dir Ya da 6'dır diyeceğiz 8 veya 6 güzel K artı F artı D sayısı da 11 ile tam bölünüyor Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz 3.8 3.6 6.8 6.6 Biz şimdi buraya D rakamlarını Seçmeye çalışacağız tamam mı? Rakamları toplamı bakın KFD'nin toplamı 11 ile tam bölünebiliyorsa 3-8 daha 11 yapar zaten o zaman ben buraya 0'ı yazarım. Böylelikle toplamları 11 olur 11'in katı olur. 3-6 daha 9 yapar o zaman ben buraya 2'yi yazacağım ki 11'in katı olsun rakamları toplamı. 6-8 daha 14 o zaman ben buraya 7 yazarsam 7 yazarsam olmaz 8 yazarsam 6-8-8 daha 22 yapar 22 11'in katıdır. 6-6-12 o zaman ben buraya ne yazacağım? 10 yazmam gerekiyor ama yazamıyorum. Niye? 10 rakam değil. Gitti. O halde gençler bizim aradığımız sayılardan e, sayılar bunlar. Bunlardan birisi şıklarda olması lazım. Bakın D seçeneği bize göz kırpıyor. 326 sayısı bu şartı sağlayan bir sayıdır. Bu olabilir diyoruz yani. Pekala devam edelim. Beşinci sorumuzda Yaklaşmakta bence zarar yok. Aynen şöyle soru numarası da görünsün. Pekala. X ve Y Gerçel sayılar için basit eşitsizliklerden geliyor soru. Şuradaki görseli de bu arada aşırı derecede beğendim. <gülüyor> şu görseli. Yani böyle e, biz çok bu soruları çözdüğünde öyle hissedebilirsin yani. Çok yukarıdasın ve şu şekilde bir hava atma şekli miydi bu? Neydi? Kendinle gurur duyma hareketi. Bu hareketin ismini bilmiyorum ama herkes biliyor eminim. Biraz böyle astronotun da böyle kaslarının maslarının şuradan görünmesi çok güzel. Şimdi ama görseli çok beğendim. Şimdi gençler bakın. Beşinci soru. X ve Y gerçel sayıları için. X küp x'ten küçük. Y kare Y'den büyük. X çarpı Y sıfırdan küçük eşitsizlikleri sağlanıyor. Şimdi öncelikle X küpü nereden nerede küçük olur? Arkadaşlar sıfırla bir arasındaki sayıların küpleri kendilerinden küçüktür. Ekstradan X'ler eksi birden küçükse. Eksi birden küçük bütün negatif sayıların küpleri kendilerinden daha küçüktür. Yani X sayısı ya burada ya burada. Şimdi Y sayısı için yorum yapalım. Karesi kendinden büyük olan sayılar. Şimdi karesi kendinden büyükse o halde arkadaşlarım y sayısı birden büyük olabilir. Birden büyük sayıların karesi kendinden büyüktür. Ya da y negatif olabilir. Negatif sayıların karesi <gülüyor> kendisinden büyüktür. Pekala. X çarpı y sıfırdan daha büyüktür demiş. Şimdi x pozitifse o zaman ben y'yi negatif seçmek zorundayım. X negatifse y'yi pozitif seçmek zorundayım. Yani şu, ya şununla şunu seçeceğim ya da bununla beraber bunu seçeceğim. Bu şekilde ikili bir çift yaptım ben bunları. Şimdi buna göre demiş zaten şş, e, ifadeler de bunlarla alakalı. X büyüktür Y ise X sıfırla bir aralığında olmalıdır. Bakın X burada negatif burada pozitif. X pozitifse diyor X sıfırla bir aralığında olmalı diyor doğru. Y x'ten büyükse ha bu arada X sıfırdan büyükse değil X Y'den büyükse demiş. Çok üzgünüm. X'in Y'den büyük olduğu durum hangisi yine burası bakın. Çünkü pozitif negatiften büyüktür. Negatif pozitiften büyük değildir. E, do, dolayısıyla x neredeymiş bakın 0 ile 1 aralığında doğru. y x'ten büyükse y'nin x'ten büyük olma durumu şurası arkadaşlar. y x'ten büyükse y 1'den sonsuza kadar olmalı diyor. Vallahi doğru. x 0'dan küçükse x'in 0'dan küçük olduğu durum burası. x'ler -1 ile 0 aralığında olmalı demiş. Yanlış. x'ler -1'den küçük olmalı. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlış. Cevabımız 1 2 olacaktı sevgili arkadaşlar. Güzel soruydu. Tam aa, tam Böyle e, ÖSYM tadında. Hani ÖSYM'de böyle sorular sormayı biliyorsun. Bi, e, seviyor biliyorsun. Dolayısıyla gençler mutlak surette bu soruların pdf'lerini açıklama kısmına bıraktım. Çıktılarını alın. Gerekirse kesin. çözümlerini de kenarına yazın. Benle beraber. Gerekirse arkadaşlarım onları kesin bir dosyaya koyun. Sınavdan önceki mesela sınava bir ay kala mutlaka tekrar etmeniz gereken. Sınava iki ay kala mutlaka tekrar etmeniz gereken cizden sorular bunlar. Aklınızda bulunsun. Yani nokta atışı soru tutturabilirsiniz böylelikle. Devam arkadaşlar. Yedinci, yedinci sorumuz değil aslında dördüncü sorumuz. Soru numarası 7. Demiş ki bize aşağıdaki sayı doğrusunda ABC reel sayılarının ikişerli çarpımları verilmiştir. A çarpı B. A çarpı C. B çarpı C. Sıfırın nerede olduğunu bilmiyoruz. Ahmet şekilde verilen sayı doğrusu üzerinde sıfır sayısının konumunu belirleyemediği için aşağıdaki çıkarımları yapmıştır diyor. 3 tane Ahmet'in yaptığı çıkarım var. Verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Bakın. Ahmet'in yaptığı çıkarımları gelin beraber bir okuyalım sevgili arkadaşlar. Ahmet şu çıkarımları yapıyor. Bu arada şöyle bir bakayım tamam sıkıntı yok. Ahmet şu çıkarımları yapmış arkadaşlar demiş ki eğer ki demiş 0 AC ile BC arasındaysa yani şuradaysa 0 demiş. O halde demiş B ile C'nin toplamı sıfırdır. Şimdi burada sıfırsa sağ tarafta B ile C'nin çarpımı ee, pozitif olacak. A ile C'nin çarpımı negatif olacak. A ile B'nin çarpımı negatif olacak. Şimdi burada C'nin pozitif olma gibi bir durumu var. C pozitif olursa ben B'nin de pozitif olması gerektiğini biliyorum çünkü artı ile artının çarpımı artı yapar. Artı ile neyi çarparsam negatif yapar? Eksiyi. A eksi olmak zorundaymış. A eksi B'yi de artı bulduk. Bakın sağladı. Bu taraf eksi, burası eksi, burası artı. B ile C'nin toplamı sıfırdan daha küçük olur demiş. Bakın B pozitif, C pozitif. Toplarsanız arkadaşlarım sıfırdan büyük bir sonuç gelir. Kesinlikle doğrudur dediği için bu gitti. Acaba farklı bir yorumu daha mı var? Ondan mı bu şekilde e, net bir iddia koyduğu yalnız e, şeye birinci ifadeye? Bir de ona bakalım. Mesela c'nin negatif olma gibi bir durumu da söz konusu. Böylelikle b de negatif olur. İkisinin çarpımı pozitiftir. C negatifse a'nın pozitif olması lazım. Bu pozitifse bu da zaten negatifti. Bakın b ile c'nin toplamı negatif. O yüzden zaten birinci ifadenin içerisinde lönk diye bu ifadeyi koymuş yazar demek ki. Öğrenci direkt şunu bulursa aha buldum deyip doğruyu işaretleyebilir. Çünkü ona dikkat ediyorsun. İki tane ihtimali var. C ya pozitiftir ya negatiftir çünkü. Pekala ama birinci öncülü gitti. Niye bizim yaptığımız ilk yoruma göre B ile C'nin toplamı pozitifte olabiliyor. Bize kesinlikle diye sormuştu. Sıfır sayısı. A çarpı B ile A çarpı C reel sayıların arasında olamaz demiş. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım şunları şöyle kenara bir ittirelim. Şurada olamaz diyor sıfır. Ha, niye olamaz bir bakalım hadi. A ile B'nin çarpımı negatifse bunların işaretleri birbirinden farklıdır. Şimdi o zaman ben A'yı pozitif seçeyim. B'yi negatif seçeyim. A pozitifse sıfırın sağ tarafında kaldığı için AC, AC pozitif, C pozitif olmak zorunda. Çünkü pozitifle pozitifin çarpımı pozitif. Şimdi B'yi negatif seçmiştik. C'yi pozitif seçmiştik. Çarparsak negatif olur. Sıfırın sağında negatifin işi ne? Peki bu yemedi. Şimdi A'yı negatif seçelim. Tamam mı? A'yı negatif seçtim. Böylelikle B'nin pozitif olması gerekiyor, A negatifse C'nin de negatif olması gerekiyor ki sıfırın sağında kalmış pozitif olsun. Şimdi ben B'yi pozitif buldum, C'yi negatif buldum. Çarpımları negatif yapar, sıfırın sağında negatifin işi ne? Dolayısıyla A pozitif de olsa, negatif de olsa diğer sayıların işbirliği buna yaramadığı için dolayısıyla sıfır sayısı A-B ile A-C arasına gelemez. İkinci öncül doğru. Yani Ahmet yorumunu düzgün yapmış ikincide, sağlam yorum yapmış. Peki. Eğer ki diyor b ile c negatifse aha şimdi ben şunu niye kenara koydum biliyor musun şunu şundan kaynaklı şöyle tekrardan denk getiririm ben burada tamam mı bak ne demiş b ile c negatifse he b ile c negatifse a ile c'nin çarpımı e, negatiftir diyor bakın a nerede? pozitif c nerede? negatif çarp negatif küçüktür sıfır diyor o da küçüktür bc bc ile çarpımı neydi pozitifti doğru mu doğru o halde Ahmet İki ve üçüncü yorumları doğru yapmıştır. Cevap E seçeneğidir. Evet gençler dördüncü sorumuzu da çözdük ve geçtik. Ee, yine çok beğendiğim, cidden çok beğendiğim bir soruya. Yani ÖSYM'nin senelerdir sorduğu şeyler aslında bunlar. Bak farklı bir soru tipi değil bu. Vallahi değil. Yani şuradaki soruyla bak bu soruyla sekizinci soru birazdan okuyacağız. Bu soruyla şuradaki sorunun e, büyük bir benzerliği var aslında bakarsanız. Bak çok büyük benzerliği var yani sayıların karesinin küpünün veya bilmem kaçıncı kuvvetinin hangi reel sayılar arasında olduğunu bulmak Sevgili arkadaşlarım ÖSY'nin zaten senelerdir sorduğu şey ama burada soru öyle güzel bir hale sokulmuş ki ciddi anlamda arkadaşlarım tam böyle hani olan söyleMS olsa sırtmaz yani o soruların içerisinde şu soruyu al 2023 tyt'nin soruların içerisine koy vallahi sırıtmaz Hatta çok da güzel soru olmuş denir yani Peki <gülüyor> Hakan öğretmenin sınıfta basit eşitsizlikler ve sıralama konusunu işlerken yaptığı bir etkinlik aşağıda verilmiş. Öğretmen tahtaya bir sayı doğrusu çizip 4 farklı renkte bölgelere ayırmış. Mavi, kırmızı, yeşil ve siyah bölgeler. Bölgeleri farklı 4 öğrenciye dağıtıp şu soruyu sormuş. Şimdi Ömer'e vermiş, kırmızı yani eksi 1 ile sıfır arasını Eda'ya vermiş, sıfırla 1 arasını Leyla'ya, siyah bölgede Seyran'a vermiş. Ve bölgenizden alacağınız bir x sayısı için, yani herkes bölgesinden bir tane sayı seçsin demiş. X, X kare, X küp, X üzeri 4 sayılarını hesapladığınızda hangisi en küçük olur diye sorulmuş. 4 öğrencide soruyu doğru cevapladıklarına göre öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi soruyu e, şu şekilde çözebilirsiniz. Yani hani mantık kurarak dersiniz ki işte X'ler eksi birden küçükse bu aralıktaki sayıların en küçük değeri tabii ki X'in küpüdür tarzında düşünsel olarak çözebilirsiniz. Ya da şöyle dersiniz. Yahu zaten her sayı için salamak zorunda değil mi bunlar? Evet o zaman Ömer eksi 2'yi seçsin. Eda gitsin eksi 1 bölü 2'yi seçsin. Leyla 1 bölü 2'yi seçsin. Seyran da 2'yi seçsin madem öyle. Sonra ben bunların her birinin kendisini, karesini, küpünü, dördüncü kuvvetini yazayım. Hangisi en küçükse onu seçeyim. Vallahi böyle de çıkar. Hiç sıkıntı değil. Mesela burada eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Bundan daha küçük bir şey yoktur. Demek ki burada ben Ömer'in küpünün daha küçük olduğunu söyleyeceğim. Ömer'in değer aralığındaki sayıların... Küpü daha küçüktür. Dolayısıyla Denizli ve Edirne seçenekleri gitti. Gümledi. Eda'ya bakıyorsunuz. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 2'nin sevgili arkadaşlarım. Kendisi mi daha küçüktür küpü mü? Eksi 1 ile 0 aralığından alınan sayıların küpleri daha küçüktür. Mesela eksi 1 bölü 2'nin küpü eksi 1 bölü 8. 0'a daha yakındır eksi 1 bölü 2'den. Dolayısıyla eksi 1 bölü 8 daha büyüktür. Yani en küçük olan burada hangisi eksi 1 bölü 2. Ya hocam niye biz x üzeri 4'te x kareye hiç bakmıyoruz bu negatiflerde? Çünkü arkadaşlar onlar zaten pozitif yapacaklar. Çift kuvvet ya ondan. Dolayısıyla x küp burada gümledi. Eda'nın söylediği sayı x olmalı. Bu da gitti. B seçeneği de gitti. Leyla'ya bakıyoruz. 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16. Karesi de arkadaşlarım 1 bölü 4. Hangisi daha küçük? Tabii ki 1 bölü 16. Yani 4. kuvveti daha küçüktür. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım. Burada ise x üzeri 4 işaretlenecek. Cevap c seçeneğiymiş. A seçeneği gitti böylelikle. Seyran'a da bakalım. Seyran'da birden büyük bütün sayıların artık kuvvetleri arttıkça kendileri doğal olarak büyüyecektir. En küçüğü de kendisidir. Doğal olarak x'i işaretleyeceğiz. Cevabımız C seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet bu videomuzda birbirinden güzel 5 tane sorunun çözümünü sizler için derledik toparladık yaptık. Umarım çözümleri beğenmişsindir. Akça Eğitim Camiası'na da buradan teşekkür ediyorum. Özellikle İbrahim Akça Hocama çok sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, çok kibar bir insan, inanılmaz naif bir insan. Ee, yani ben böyle bir şeyle gittiğimde, hocam hani ben öğrenciler için böyle bir şey hazırlıyorum. Ee, öğrenciler birbirinden soru, zor sorular görmek istiyorlar çünkü benim kanalım profili biraz e, alt segmente uygun değil gibi. Senelerdir böyle artık alışılmış. Ee, benim çocuklar X'ler sorular görmek istiyorlar. Yani onları zorlayıcı tipten sorular görmek istiyorlar. Ve bu yüzden de e, ben de tabii oturup bu soruları zor soru yazmak cidden zor arkadaşlar. Yani hani çözmesi zor ya. Zor, güzel ve detaylı böyle vurucu, böyle öğrenciyi şok edecek. Hani 10 kazanımı birlikte verecek. Öğrenci arka arkaya 50 tane soru çözmek yerine bir tane adam akıllı soru çözecek ki yani işte o soruyu yazmak çok zor. Harbiden zor. E şimdi tabii doğal olarak piyasada bir sürü yayınevi var. Bir sürü kitap var. O bir sürü kitabın içerisinden... Bir sürü e, o soruları görmek, hani her kitapta bence maksimum 20-30 tane böyle soru vardır. Yani tamam e, çok güzel sorular da var, ben diğer sorulara çöp demiyorum. Efsane sorular da var ama işte bu soruları hani sen çözerken mesela çok az söylüyorsundur bunu. Arka arka 3 test, belki 5 test çözdüğün zaman o 5 tane testin içerisinden çok beğendiği soru seni şok edecek wow dedirtecek dedi, dedi, soru çok azdır arkadaşlar bir tanedir iki tanedir taş çatdazın. İşte ben de bunu bildiğim için ben de zamanda öğrenci oldum ve benim de şu an kitaplarım var ve benim de kitabımda öner yani, wow dedirtecek böyle çok az soru vardır. Yani 20 tane 30 tane taş çatdazın. Çünkü bu soruları yazmak çok zor. Ve bundan kaynaklı da e, bu sergideki amaç şu aslında. Öğrenci her kitabı ayrı ayrı alıp yani senin bir dönemde 30 tane kitap çözemezsin. İmkanı yok ama Birbirinden farklı yayın evlerinin yazarlarına bu şekilde bir teklifte bulundum Dedim ki ya sizin o wow dedirtecek sorularınız var ya ben onları istiyorum sizden Hani siz de yazarısınız zaten kitabı ezbere biliyorsunuz Lütfen ben o soruları istiyorum dedim İbrahim Akçı hocam ciddi anlamda kırmadı Direkt yani hocam çok mutlu oluruz dedi Hemen gönderiyorum dedi akşamına pdf'i gönderdi Çok mutlu oldum beni çok mutlu etti çok teşekkür ederim Bence sizler de bir teşekkür etmelisiniz arkadaşlar ee, videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, Akça Eğitiminde bir ziyaret etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar çünkü ciddi anlamda emek var. Ee, hocamız çok e, yüksek nasıl diyeyim emekler harcıyor, ciddi anlamda emekler harcıyor. Her yazar için bu böyle ama hani dediğim gibi e, bizimle buluştuğu için ve bize bu soruları hazırladığı için ona teşekkür ediyoruz ee, arkadaşlarım. Sonraki videolarda görüşürüz artık sonraki yayınında hangi hangi yayından gelecek sorular onları da yine bir sonraki video geldiğinde görürsünüz. Videoların araları biraz sıklaştı farkındaysanız ee, biraz hastalıktı biraz işte e, Zeynep'in büyüme aşaması Zeynep'in böyle zorlu zorlu aşamaları falan var arkadaşlar dolayısıyla biraz videolar e, seyrekleşmişti. Bir yandan da biliyorsunuz Ayet kitabının heyecanı var. Ayet kitabı içinde arkadaşlarım artık e, geri sayım benim için başladı. Allah'ın izniyle sirene çok güzel bir kitap geliyor. E, ciddi anlamda emek var arkadaşlar. Ciddi anlamda aşırı derecede uğraştım. Hani bu e, nasıl diyeyim az önce de bahsettim ya hani o soruları yazmak çok zor diye o sorulardan yani kitabın baya büyük bir bölümü o sorulardan oluşsun diye ciddi anlamda çok emek harcadım. Çünkü sizler en ilerine layıksınız arkadaşlar. Ee, yani şu ortamda, şu durumda, şöyle düşünüyorsunuz, 12. sınıflar, mezunlar, sınav hazırlanmak ciddi anlamda büyük arkadaşlarım emek istiyor. Hele ki şu dönemde. Yani açık konuşayım, ben, benim zamanımda öğrenciyken, yani 2008'lerde falan böyle e, sevgili arkadaşlar, sınavlara hazırlanırken, bayağı da olmuş, 14 sene olmuş. Sınavlara hazırlanırken arkadaşlar, açık konuşmak gerekirse şu anki öğrenciler daha fazla çalışması gerekiyor gibi geliyor. Yani 2008'de falan tek yaptığımız gereken, tek yapmamız gereken, tek yaptığımız dershaneye gidiyorsak dershaneye gidiyoruz, okula gidiyorsak okula gidiyoruz. Yani dershanede derslerimizi dinliyoruz, ödevimizi yapıyoruz, testlerimizi çözüyoruz, denemeye giriyoruz, bitti. Yani ciddi anlamda farklı bir şey yapmıyorduk. Hani bizi parçalayan, bölen bir şey yoktu. YouTube zaten yoktu yani YouTube vardı da bu şekilde ders mers anlatılmıyordu o zamanlar bir şey vardı. Ekoloja vardı. Belki sizde şu an hala Google'a yazdığında çıkıyor. Ekoloja vardı. Onun kendi web sitesi vardı. Orada böyle türev anlatımı falan vardı ama tabi o zamanki türevler de şimdiki türev gibi değil yani. hani apayrı bir şeydi. Trigonometrik fonksiyonların türevi, üstel fonksiyon türevi, logaritma fonksiyonunun türevi, ters fonksiyonun türevi bir sürü şey vardı. Yani şu an TÜREV bence %60 azaltılmış zorluğu da seviyesi de konuları da %60 azaltılmış şekilde sizlere sunuluyor. Ama yine de sizin işiniz daha zor. Çünkü bu sefer hani rekabet ortamı çok fazla. İnanılmaz derecede rekabet ortamı var. Soru tipleri çok farklı. E, tamam biz tek sınava giriyorduk. Sanırım 180 soru 180 dakikaydı bize. Soru başında da bir dakika kalıyordu ama e, ciddi anlamda bence o zamanlar Sınava hazırlanmak daha basitmiş gibi geliyor. Çünkü şu an rekabet çok fazla. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sizin tek yapmanız gereken bu kurtlar sofrasında bol bol ders çalışacaksınız. Her videonun sonunda da söylediğim gibi. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki işte bu cümle bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.